Ne? Abi hayır hayır ben bir giriş yapıyordum Buraya gel oğlum girişimi bozdun şerefsiz buraya gel Neredesin lan? Şerefsiz seni Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, Fallout 4'e Osman'ın maceralarına hoş geldiniz. Ah ah şu Osman'a bir bakın ya şu Osman'a bir bakın. Bütün bu çorak toprakların veya çöl hisarın çevrildiği e, haliyle e, gelecekteki önderine bir bakın. Şimdi bizim hatırlarsanız son bölümde e, şurayı falan yapmıştık iyice halletmiştik o O ne oğlum? Ağaç mı ağaç mı o ne ya? Aaaa çiftçimiz var oğlum! Şeylerimiz gelmiş çok iyi. Harika ya okey. Önce, önce bunlar. Önce bunlar. Yukarıda çiftçimiz var. Selam. Merhaba. Harika. Hoş geldin. Tanıt. Tabi neden olmasın gel buraya. Hiç ben yardım ederim ben sana hep birlikte yaparız. birlikte yaparız, birlikte yaparız. Tamam ne lazım? You, Bir Şey lazım mı? Erzağınız az. Yapacağım, şey koyarım buraya. Yay! Gel tabi sen buraya gel. Sen artık güvenlikten sorumlusun. Kaç kişi var burada? İki kişi var. İyi. Sen artık güvenlikten sorumlusun. Aa! Aa lan bir kişi zaten uğraşıyormuş bununla. Hocam selam. Selam nasılsın? Neler yapıyorsun? Okay. Geçen şey gördük mü biz bunları ya? Ben kaçırdım mı bunları? Yeşil bez şapka takma ya. Takma hiç kulağa gerek yok ya buna. Al hocam al bu senin olsun ya. Al o kel kafanı da bununla saklarsın. Aslan parçası be. Hayt be. Tamam o zaman ee... kızım Gel bakayım sen buraya hanımefendi. Ben buraya bir tarla yapayım. Domates. Harika. Harika. Buyur. Bir sürü domates değil. Tates. Patates ve domates arası bir şey. Gel buraya. Gel gel gel. Neredesin? La hala yukarı çıkma. Pişt, yukarıya gerek yok. Yukarıyı hallettik. Gel. Ha. Harika, harika. Yemeğimiz de hazır. Dört, beş, oh. Altı, oh. Harika, harika. Yemeğimiz süper. Su koyabiliyor muyuz? Yasarımı hala koyamıyoruz. Tamam, su e, şeyini halledeceğim. Şunu koyabiliyor muyuz? Tamam, harika. E, madem tarlalarla şey yapıyorsunuz, şuradan da elinizi yüzünüzü yıkayın. Su için bir şeyler yap. İki tane koyabiliyor muyuz? Tamam, iki tanemiz olsun. Ben buraya savunma şey koyabiliyor muyum? Tarıt. Yes, koyabiliyorum. Kaç tane koyabiliyorum? İki tane koyabiliyorum. O zaman iki tane tarıtınız olacak. Peki iki tane tarzınız nerede olacak? Bir tanesi şurada olsun. Çok stratejik bir yer gibi duruyor. Yerleşimimiz az çok ikiye bölünmüş gibi oldu ama... Olsun. Güzel olur. Çok ilginç bir ee, şey olur öyle olursa. Okey bir tanesi de burada dursun. Hocam sen de bir şöyle şey yap. Aynen sen de bu taraftan gelenleri halledersin. Oh defans 20 buraya kimse saldırmaz artık. Preston! Nasıl Preston? Bugün, bu bölüm, bu bölüm özel bölüm, bu bölüm ilginç bir bölüm. Bu bölüm ilginç bir bölüm çünkü yapacağımız özel işler var Preston. Görmek istemeyeceğin bazı şeyleri görebilirsin Preston. Bunun için önden özür diliyorum. Silahlarımıza isim düşünmeyi e, bırakmıyoruz tabii bu bölümde de. İsim önerilerini yine aşağıya yazın lütfen. Sana bazı şeyleri baştan yaşatacağım. Şimdi hatırlarsanız Preston'un ekibi, Preston'un peşinde gelen insanlar, o grup ee, şeyden bahsetmiştik. Quincy'de bir katliam falan filan olmuş. Oradan 20 kişi e, kurtulmuş. Sonra buraya doğru yola çıkmışlar. Onları kurtardığımız yere kadar gelmişler. Kayıplar vererek yol boyunca. Burası da o kayıp verdiği noktalardan e, birisi. Biz de buraya geldik. Buraya girebiliyor muyum ben? Gelişmiş. A girebiliyorum sanırım. Yay oldu. Okey burayı açtık şimdi. Ha, harika. Bu Evet, okey Burada bir yok mu? Lan Düşebilir misin artık? Burada başka bir şey yok sanırım Burası asıl girmek istediğimiz yerin e, arka tarafı gördüğünüz gibi burada bir tehlike işareti var. X koymuşlar. Bu, hayır demek yani. Buraya girmen senin için iyi olmaz. E şimdi burada bir EMA var gördüğünüz gibi. minutman Outfit diyor. Yani bu da bir fedaiymiş. Bu da Presti'nin grubuyla buradan geçen şeylermiş. Ben bu holotape'i bir alacağım ve oynatacağım bakalım şimdi. Ne diyor tip? heard if Josh would Evet, Emada fedailer tarafından ileri yollanan öncülerden biriymiş. Yani nereye gitmeleri gerektiği ne falan bulmaları gereken Prestini grubundaki elemanlardan birisi. Neyse, devam. Okey. Preston bir şey tutmuyorsun elinde. Preston. Preston şu an elinde bir şey tutmuyorsun Preston. Okay. Sen böyle dövüşmek istiyorsan böyle dövüş. Sıkıntı değil. Şu an en aşağıda falanız herhalde. Ooo. Var mı başka? Sayalım başka? Yok. Pencerelere aman dikkat. Veya şuradaki vanalara. Hortlaklar çok. Çevikler her yerden girebiliyorlar. <gülüyor> Ayıcık ile Nuka Kiraz. Ayıcık burada durmuş Nuka Kiraz içiyormuş gibi. Bilmiyorum. Ne? lan Okay. bir yerden geliyorlar of buradan geliyorlar bir türlü tutturamıyorum ki Silah yanımıza hortlakları şey yapmak için aldık ama hiçbir işe yaramıyor yani. Preston elinde bir şey tut Preston. Whoa wow, wow, wow, wow. Vahşi koruyucu hortlak mı? Koruyucu ne ki? River vurma acaba? Bu ne şeker bombaları? Yemek kaşığı. Hoş bir durum değil. Bu şeker bombaları Cornflakes veya Nesquik gibi bir şey bu dünyada. O yüzden lavabonun içine şeker bombalarının konulması hoş bir şey değil. Hoş bir olay değil. Bir de kaşık var. Yani bilmiyorum artık gerisini hayal edebiliyor musunuz? Bu silah uzaktan vurduğumuzda işe yarıyor. Üzerimize gelmeye başladıkları anda baştan otoriteye dönmemiz lazım. Şu müthiş ya yani. <gülüyor> Bir espresso makinesi. Şuradan öğrenebiliriz. Sally Son birkaç aydaki çok sayıda müşteri şikayeti nedeniyle Sally'nin gitmesine istemesek de izin vermek zorunda olduğumuzu hepinize bildiriyorum. Ayrıca sipariş ettiğimiz yeni espresso makinesinin geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Mutfakta yer açılıncaya kadar espresso makinesi Sally'nin masasının üzerinde kurulu kalacaktır. Tadını çıkarın. Yönetim. <gülüyor> Şu anda içeri girmek için bir müteahhit, seçme ve montaj için gerekli alanı sağlamak için birkaç duvarı yıkma sürecindeyiz. Lütfen anlayışla karşılayın. Okey, kapıları... Kapıları şimdilik dokunmayalım. Üff! İçimde çok kötü bir his var ha. Dur Preston, dur dur. Oradan gidersek öleceğimizi hissettim nedense. Buradan. Bu kapıyı deneyelim. Nedense burada da benzer bir his var ama artık yapacak bir şey yok. Allah kahretsin, kapat kapıyı. Lan! Of! Of! Of! Of! Of! Of! Of, geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Gördüm sizi. Gördüm sizi. Ah, ah, ah! Preston! Preston! Preston yardım et bana! Ah, ha, iyi hallettik. Güzel. Hallettik. Başka Ha sen ölüsün zaten. Okey. Sanırım hepsi bu. Uf. Huh. Of, iki tane nokut, Nuka Nuka-Cola Quantum, bir tane Nuka-Cherry. Nuka-Cola Quantum'lar 400 can falan veriyor. Onun üzerine aksiyon puanlarımız da ee, şey yapıyor, dolduruyor. Vay be, insanlar hep işlerini yaparken ölmüşler. Kasanın başında falan. Hayat öylece bitmiş yani. Oo ya! Okay. Onlar şey yapmadan hallettik. Sigara paketini buradan aldık. Telefonlar falan filan, küllük. Sigara içilen, telefon edilen bir alan. Bu cool, güzel. Aa, çok hoş. Burada da üç kişi takılıyor. İki kişi burada şey, e, çift bunlar biri diğerinin omzuna atmış kolunu ve böyle ölmüş. Aaa! Fedai. Bir tane daha fedaimiz var burada. Wow. Evet, dağıtıcılığı lazer tüfeğinden de fedai kıyafetinden anlayabileceğimiz üzere. Preston ekibinden bir kişi daha burada ölmüş. Ha. Bir tane daha mı? Nereden geliyorsun? <gülüyor> Korkuyorum ya. Bir yerden yine birisi fırlayacak ya. Mermileriniz geride kalmayacak. Aslan parçaları. Siz şey yapmayın. Biz onlara kendi mermilerimiz gibi bakacağız. Onlar sahipsiz değildir. Burası ne kadar bereketli bir yermiş ya. E, o kadar da zormuş tabi. insanlar ölmüş ama. O oh. ee... arkamdan gelmiyorlar lan değil mi? Ha öldü mü herkes? Öldü sanırım. Tamam Preston da başı. Hop. sen hala hayattasın. Güzel. Preston gel bakayım Preston al İçerideki lan oğlum bir rahat durun lan. Bir rahat durun ya. İşte içerideki koku buydu Preston. Ve evet. Lazer tüfeğinden ve yine fedai kıyafetinden anlayacağımız üzere. Bir tane daha fedai burada ölmüş. Yine Preston'un ekibinden. Bakalım bakalım ne diyor. Eguana şiş hakkında çok ilginç şeyler söyleyeceğim size daha sonra ama şu an olmaz. İlk önce dinleyelim ne söylediğini. Bir e değil mi? Vav. Wow. Okey. Bu da Preston'un kaybettiği başka bir dostu. Evet Preston bir şeyler yanlış yani. Buradan geçtiniz. Arkadaşlarına buradan kaybettin. Burada da kaybettin. Evet bir şeyler yanlış. Tabi ki temrillerin birinde yapım çalışmaları ile yakım çalışmaları ile ilgili şeyler duymuştuk. Çok da... <gülüyor> İyi gitmemiş olsa gerek ee, şu hale bak bakarsanız. Bunlar alırız. Yeme yecep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Bunu da topla. Ha. Güzel. Bir indirim daha kaz. Sanırım bu üçüncü indirim. Üçüncü indirimimizi kazandık. Güzel, güzel. Böyle devam. Kaçırdığım başka bir şey yoksa artık dışarıya çıkabiliriz. Üff. Evet, evet, evet. Banka mı? Bankaya seve seve gelirim. Kesinlikle planda yoktu ama neden olmasın? Bir şey söyleyeceğim. Burası hacklenmiyor. İçeride düşman var ha. İçeride kesin düşman var. Kapıyı aç abi. Yo. <gülüyor> bu akıllılar Bankanın ee, Mahzirenin duvarını patlatmışlar Bankayı soymaya çalışıyorlarmış Ama çok yanlış bir gün seçmişler Bu için birazcık geç kalmışlar Kıyamete denk gelmiş Soygun şeyleri Harika okay. bayağı sınırdayım ben bir geri döneceğim Ölüleri rahatsız etme Preston Ölüleri rahatsız etme Evet, Super Duper Mart ee, böyle bir yerde. Son fedayilerin e, başına gelen şeyleri gördük. Preston Garvey gerçekten çok sinir bozucu davranışları olan sürekli ve sürekli ve sürekli e, sinir bozucu görevler veren bir karakter olabilir ama yani yaşadıklarında göz önüne alınırsa hak veriyorum ya. İnsanlar için bütün bu çorak topraklar için sürekli bir şeyler yapmaya çalışırken iyi yönde bir bir şeyler yapmaya çalışırken hep zarar görmüş birisi. Selam, merhaba. Koşlara koştur bana geliyorsun. Selam. Oh wow. Oh. Evet. Keep up Ah, press diyor. Remember bunu yapmak Oğlum çok iyi lan. Çok iyi abi. Ulan, harika lan. Müthiş ya. Tam bunları konuşurken... geler Preston Garvey'e teşekkür et. Oğlum süper ya. Kaç kişiyiz? Aa üç kişiyiz artık. Harika. Müthiş. Ü Aa Brahmin'imiz var. Aa. Aa Brahmin'imiz var. <gülüyor> çok iyi lan. İleğimiz oldu arkadaşlar, öküzümüz oldu. Burada e, yapmak istediğim ama yapamadığım bir şey var mıydı? Şöyle bir bakalım nelerimiz eksik. Aa evet şey. Bakalım onu hale yapabiliyor muyuz? Ee, güç, jeneratörle dur dur. Eee Ay o su var suyu var lan buranın. Ama hazır şey varken bir de kaynak koyalım değil mi? Kaynaklar, su. Ha! Ha, şu oh. Oh, su. Harika. Ee, kaç tane getiriyor bu? 10 tane su getiriyor. Oğlum çok iyi. Çok iyi. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir de ben buna güç veriyorum. Bu jeneratörden. Süper. Süper. Harika. Müthiş. Müthiş. Çok güzel. Ee, şu an bayağı hafiflemiş olmam lazım. Eh biraz hafiflemişim işte. Süper. Şimdi şu görev yapacağız. Değil. Destek ateşi. Cambridge polis karakoluna git. Okey. Şu an bunu yapıyoruz. Eee... Mermimiz var mermimiz var mermimiz var mermimiz var harika çok mermimiz var burası Az önce girdiğimiz marketin şeydi. Preston okay. <gülüyor> Preston beni korkutuyorsun üzerime gelme seni pis varlık <gülüyor> Tanrı'nın bağa verdiği güçle seni cehenneme geri gönderiyorum. <gülüyor> tamam Preston böyle devam. Düşmanlarımızı korkutursun güzel olur. Keşke... Ulan umarım Fallout 5 çıkana kadar yeni motorda araç kullanabiliyoruzdur ya. Herhangi bir araç kullanma gibi bir olay falan motorda yok. Otopark aç. E okay. okay Preston hala Supernatural güçlerini kullanıyor. A normal döndü. A dışarı çıkıyor lan bu. A Preston dışarı çıktı. Şu anki durumun hoşuma gitmediğini belirtmek isterim. Preston beni. A Preston. Preston geri döndüm Preston. Of of of of of of of of of of of. Preston geri döndü, iyi geri döndü. Büyük bir patlamayla geri döndü. Dikkatleri üzerine çekerek geri döndü. A, fedai. Ölmüş başka bir fedai var. Prestin de az önceki patlamayla daha da fazla beter etti fedayının. Diz kapa. Ne? %20 hedefim bacağını şa sakatlama şansı alırım ki. Alırım. Of çok iyi lan. Şunu sen vurursun artık. Preston sanırım paranormal güçlerini kaybetti. En az 4 tane fedai burada ölmüş arkadaşlar. En az 4 fedai. Ve bu fedailer Quincy'den ee, kaçabilmişti. Yanlarında korudukları yerleşimciler de vardı. Burada gördüğünüz gibi bir çiftçi var. Bu çiftçi de fedailerin koruduğu yerleşimcilerden bir tanesiydi. Quincy'den kaçanlardan bir tanesi. En azından büyük bir ihtimalle hani tam bilmiyoruz. Çok çok kesin değil ama çok büyük bir ihtimalle öyle. 5 Burada en az 5 kayıp verilmiş. Quincy'den kaçan 20 kişilik gruptan en az 5 tanesi burada ölmüş. 2 tanesinin konkortu öldüğünü biliyoruz zaten. Lexington'ın geri kalanına da bir bakalım neler neler var, gidip şu radyoda yapılan çağrıya bir yanıt verelim. Evet, bu da fedailerin az çok hikayesi, kahramanların hikayesi, kahramanların mezarının hikayesi. Sanırım daha fazla hortlağımız var burada, okey. Ney? Çok daha farklı bir ses duydum, umarım düşündüğüm ses değildir. Hah, hah işte bu, Çok hızlı bir şekilde hortlakların bacaklarını sakatlayabiliyoruz. Okey. Birazcık e, kendime gelmek isteyebilirim bu noktada. Lan. Olmadı. Olmadı. Olmadı. Olmadı. Olmadı. Benim hatam. Benim hatam. Başka birisi var mı burada? Yakında bir red rocket. Hocam. Selam. Of. Gelen var mı başka? Ayakta kalan var mı başka? Ha iguana şiş ile ilgili bir şey söyleyecektim size. Iguana şiş iguana'dan e, yapılmıyor Fallout oynayanlar eski Fallout oynayanlar biri falan oynayanlar varsa onlar daha az çok biliyodur. E, iguana şiş aslında iguana bab mı, iguana tom mu? Neyse öyle bir kasap tarafından. E, İnsan eti, ceset parçaları kullanılarak yapılan bir şey. Siz kimsiniz? Pislik yağmacılar. Yağmacılar, e ee? Orada bir savaş dönüyor Preston. Ha seviye atmadık. Harika. Siz kimsiniz abi? A Fedai! Preston! Preston, Fedai'lerimizi bulduk Preston. Fedai'lerimiz var burada. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Evet. Merhaba. Excuse me. Aaaa, çok mutluyum. Aslan parçaları ve böyle devam. Mücadeleye böyle devam. Savaşa böyle devam. Yağmacıları onlara bunlara vermeyeceğiz buraları. Ha <gülüyor> siz şerefsizler size. Bak bunlar da igona şişiyor ha. Siz fedayilere, ah lan bu. Seni, sen burada kalmayacaksın dostum. Gel, sen seni burada bırak. Ah bir tane daha ölmüş. Bir tane daha feda ölmüş. Aha. Red Rocket. Harika. Oraya şey yaparız. Peki, biz fedayileri tam ağacın dibi abi. Biz ağacın dibine şey yapacaksınız. Lan biraz daha şey olan. Ol Bak bizden bunlara. Bak bunda bıyığı var. Ulan aslan parçaları be. Tam senin mezarın burası olsun. Siz yan yana yatın. Wow. Okay. Sizi giydiremiyorum yum. Hayt be. İşte bu ya. İşte bu. Ya fedaylar bu ne? Bodur, yaugu ayı yani kısacası ayı, mutant ayı. Yani Fedayiler genelde oy oyunlardaki bu oyundaki en zayıf ve en az işlenmiş faction olarak gösteriliyor ama yani abi şöyle bir yönü var hani bu fedayiler sizsiniz işte bizleriz sizler onlar falan anladım yani bu, bu adam mesela bir insan yani bu çorak topraklardaki bir yerleşimci rastgele bir yerleşimci ve iyi bir şeyler yapmak istediği için fedayilere katılmış. Ya şuradaki insanlar da öyle, bunlar şey değil yani çelik zırhlar içine dolaşmıyorlar veya bir yerlerde saklı, gizli bir örgüt değil veya ne bileyim şey yapan, sürekli yeni topraklar fetheden cumhuriyet değil veya bir raider grubu değil ya. İnsan ha, bunlar normal insan ya. Ve yani bizden. Hocam sen orada iyisin ama. of of Preston, Preston bir şeyler yap Preston. Aa sakatlayabilirim ben seni Aa sarırım sakatladım ayıyı ben yavaş yavaş yürüyecek bundan sonra Ha ha İşte bu şapkanın güzel yanı bu Bir şey söyleyeceğim ben çok acıdım şu an bu ayıya çünkü şu an çok şey yapa, yapa gidiyor böyle Topallaya topaklaya gidiyor. Preston sen var Preston. Ben dayanamayacağım. Ne? Yeni sesler de duydum ama. Fünyeyi alırız ya. Oo bak çok şey. Güzel. Çok ağırlık taşıyorum. Okay. Ağırlık taşıyorum ama çok az kaldı. Şuraya gitmem lazım sadece. Sadece şuraya gitmem lazım. Orada çok büyük bir ihtimalle bir tane silah ee, yapım masası vardır. Çevrede birileri varsa. E bu ne? Burada ölü birileri var. Süper mutant mı? Artık ee, bir susturucu takabilirim. Oha. Bir süper mutant. Bir de mutant tazı. Junkie'nin notu mu? Keşin notu işte. Satıcı dedi ki Bedford istasyonu bölgesinde kimyasal dolu bir paket varmış. Onları al aylarca bize yeter. Ya da daha güçlü bir şeyler almak için onları satabiliriz. Okay, Bedford istasyonu. Burası falan değil Nerede lan Bedford istasyonu? Aa bu. Bedford istasyonuna gitmedim mi ben? Evet evet evet evet evet evet silah istasyonu. Preston silah istasyonu. Yes. Preston buraya gel. Hey. Hepsini alıyorum Preston. Korunaklı Tepe nasıl saldırı altında ya? Allah Allah. Tamam, gidip bir şey yaparız. Yardım ederiz. Abi peki düzenleyiciye... Oğlum neden ya? Alüminyum lazım. Tamam. Alüminyum alüminyum buluruz bence. Çarpmak. Hah. Alüminyum kutu. Harika. Elimize geldi mi istediğimiz şeyler? Sanırım gelmedi ama. Hayır geldi. Harika. Oo oh, evet. Evet. evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ayarlı. Gelişmiş gövdeyi hala yapamıyorum. Okey. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Uzun hafif namlı böyle. Nişancı kulpu okey. Hızlı şarjör okey. Parlak nişangah. Susturucu. Şu an otorite en azından. Çok iyi bir durumda. He he, he he he. Silah seslerinin olduğu yere gidiyoruz. Yardım çağrısının geldiği yere doğru gidiyoruz. Selam. Aa ölmedi. Ölmedi nasıl ölmüyorsun sen ya. Nasıl ölmüyorsunuz ya. Aa hepiniz düştünüz mü lan. Yere düşürsek yeter bunları. Okey burada savunmamızı yapalım. Harika harika herkes birliği şeyleri yoğunlaşıyor. Çok güzel. Huh. Gelmeye devam ediyorlar ha. Of of of of. Bu hortlakların ayağına sıkmak lazım. Ho! Selam. Hey there. We appreciate the assistance, civilian. What's your business here? E yardım istediniz oğlum. Sen kimsin? I answer, will you tell me who you are? In due time. If you want to remain in our compound, I suggest you answer my question first. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten uzun boyluymuşsun. I find that a bit difficult to believe. Are you from a local settlement? <Gülüyor> ne no oluyor lan orada? Do all these questions really matter? After all, I help you fight those ferals. You make a fair point. If I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult since alın bakalım beni ama yani parayla there so sevmedi nasıl sevmesin <gülüyor> oğlum sen generalin <gülüyor> şeyinden <gülüyor> Lafını sevmez. seveceksiniz abi, emir, emir ediyorum size. Generalinin söylediği şeyleri seveceksiniz. Çelik kardeşliği ha. Çelikten bir kardeşlik. Sir, if I may. Proceed, Haylin. I've modified the radio tower on the roof of the police station. But I'm afraid it just isn't enough. What we need is something that will boost the signal. Our target is Arcjet systems. And it contains the technology we need. The deep range transmitter. We infiltrate the facility, secure the transmitter and bring it back here. So what do you say? You willing to lend the Brotherhood of Steel a hand? Yapalım. No time to waste. Let's get moving. Outstanding. You have a minute? Efendim, sure. Go ahead. When we first met, I admit, I had my doubts about you. Yes, but you've done nothing but impress you me. You You're to just sure. who the minute needed to bring us back from the brink. Right. Yeah. E, sandın, hocam, Teşekkürler yani. That means a lot coming from you. You've probably realized by now how important the Minutemen are to me. When I was a kid, the Minute Men were my heroes. They were the only good guys around, really. When I turned 17, I joined up with Ezra Hollis's company. He was one of the good ones. Really believed in the old-time Minute way. We had a few good years there. I felt like I was part of something bigger than me. Like I was really helping make the Commonwealth a better place. E fark yaratıyormuşsunuz zaten ya. İyi iş yapıyor muştunuz yani. But minutemen. Minute Bunu az önceki para isteğim üzerinden söylüyorsun yani? Ders öğrenmeye mi çalışıyorsun yoksa gerçekten Okey abi, iyi iş mi yapıyorsun diyorsun. Evet, haklısın. We are the good guys. We're doing our best. And a lot of it has to do with your example. So I guess what I'm trying to say is thanks. Anyway, I appreciate you taking the time to listen. Wow, wow, wow, wow. Bunların hepsini öldürdük. Okay. Buradan ayrılmalıyız yoksa hastalık kapacağız. Şu an pek sağlıklı değil bütün bu olay o kadar cesedin arasına durmak. Halihazırda çürümekte olan cesedin arasında durmak. A! Adamlardan birisi ölmüş lan burada. Kardeşlik üniforması mı? Bir bakmak istiyorum. Üzerindekinden daha mı iyi acaba? Tabii görünüş dönmüş şu an. Şu değil, bu değil, bu değil. Böyle de giyinebilirim. Bu bana daha fazla hız veriyor. Diğeri çok daha az hız veriyor. Bir süre böyle gidelim bakalım. Nasıl şey olacağız? Nasıl devam edeceğiz? Ama böyle iyiyiz ya. Böyle iyi gibiyiz. Bakalım. Yeni zırhımıza devam edelim. Çok seversem tutarım. Burada sarın başka bir şey kalmadı. İçeri girebilir miyiz artık? Girebiliriz. E girelim o zaman. Sadece kibarsın. Neden bu kadar ki Eee... They may not seem like it but dance is a good man. He's just all soldier. Protocol this is bread and butter. But you know what? I trust both of them with my life because they're good people and that's hard to come by nowadays. Teşekkürler bunlar için. kötü Oh, so now we're supposed to be best buddies. Seni sevmedim. Seni hiç sevmedim. Katip kişisel kararı. E, dinleyelim bakalım neymiş. Field scribe Halen, personal log entry 324A starting to wonder if joining the Brotherhood of Steel was a good choice. The Brotherhood's message of hope for the future is idealistic and noble, but their methods leave a lot to be desired. The leadership seems especially misguided. Instead of diplomacy, they wield violent confrontation to exert control. I suppose only time will tell how long I can stand the sight of spilled blood over my own moral fiber. Okay. Katip Halen e, Baya bir sorguluyor Brotherhood'un kardeşliğin ideallerini ideolojisini. Sana bir hediyem var Preston. Üf çok fazla çeliğin var ha. Sana bir sürü çelik verdim size, Preston. Çünkü çelik kardeşliği ile birlikte göreve çıkacağız birazdan. Yardımcı olur diye düşündüm. <gülüyor> bak bak bak ben odada olmayınca nasıl da Heyecanlı bir şekilde konuşuyor. Oo, daha fazla cephane. Of, iyi cephane. Şu, abi şurası gerçekten iyi bir manzar değil ya. Bu iyi bir manzar değil ya. O ne? Aa, cephanelik, cephanelik. Askılık ve gömlek. A. Askeri üniforma. Aha. Fedailerimize ne giydireceğimizi bulduk sonunda. Paladin dance, hadi gidelim. Hazırım. Dance, hadi hazırım. Gidelim. Outstanding. Follow Sen çok hoş davranmıyorsun ya, Paladin dance. Gitmeye hazırız. Tamam da abi. But ne oldu bunları? Leşçi. Hocam dur dur bir yere gitme bekle. Tam dur dur dur dur dur dur dur dur ben eski kıyafetimi geri giyeyim ha. Kimseye vuramıyorum. Ah hepsi hepsi öldü lan. Oğlum. Neyse. Hiç kimseye vuramadık ha. Hepsini palde indense vurdu. Rayderler bir kervanı daha yağmalamış. Üzücü. Herkesi giydireceğim. Gördüm herkesi giydireceğim. Hocam sen hallet. Ben bunları çok sıkıldım artık bunları halletmekten. Halletin abi. Preston. Ee, güzel. Hallettiyseniz ne güzel abi ne iyi. Ben daha fazla uğraşmak istemiyorum artık bunlarda ya. Densware çok sıkıldım abi. Her gün bunlar, her gün böcek ya. İşte geldiğiniz topraklar da böyle. Uuu orada falan bir şeyler var. İşte her gün böcek, her gün böcek ya. Neyse, bir şey söyleyeceğim. Bu bölümde o kadar böceklerle uğraşmadık, bu bölüm güzel bir bölüm. Öyle miyse bir şey var mı? Paladin Dance. Listen up. We do this clean and quiet. No heroics and buy the book. Understood? Okay. We're here to retrieve ha, a okay. device that will boost the signal from the radio tower at the Cambridge Police Station. Without it, we can't make contact with our superiors. Remember, our primary target is the deep range transmitter. Stay focused and check your fire. I don't want to be hit by stray bullets. It was corporations like this that put the last nail in the coffin for mankind. They exploited technology for their own gains, pocketing the cash and ignoring the damage they've done. İnsanlığı It appears as though the facility's automated security already been dealt with. Oh. Partiyi kaçırmışız. Looks like we missed the party. You're making a foolishly hasty assessment. Look at the evidence. Ooo, sentetiklerle e, savaşmış mıydık ya? Sentetiklere daha önce sarıp ilk ilk mücadelemiz sentetiklerle. Daha önce savaşmadık san. Wow, okay. Yozan, hadi bakalım. Institute'nin ne olduğunu biliyoruz, sentetiklerin ne olduğunu biliyoruz. Burunlardan ne yazık ki bunların parçalarını alamıyoruz kendimize. Eee, okey gümüş fotoğrafları da alırım. Şimdi sanırım bunu açmamız gerekiyor. Eee, buradaki kayıtlardan etraftan şifre arayarak da açabilirsiniz veya benim gibi. Eğer hackleme skilliniz, hack skilliniz iyiyse... Öyle de açabilirsiniz. Meneceğiz. Sanırım bu. Yay. İlginç. Kapıyı aç bakayım. Ve. Uzak dur lan. Metal, metal adam. Wo wo wo wo wo wo no lozenjo <gülüyor> Haylan iş mi oradan? Salak. <gülüyor> okay, wow. Üzerimiz gök sentetik yağıyor. Burada elini fazla iyi yıkamış bir adamı görmektesiniz arkadaşlar. Elini biraz fazla iyi temizlemiş. Yani vücudu da dahil her şeyi temizlemiş elinden. Ha yukarıda inebilirmişiz lan istersek. Çok iyi. Vovv. I have to aşağı düşüyorsun. Merdivende insan herkes gibi. Ya kahramansın falan ama kötü yani <gülüyor> arketlerdir. Preston orada durmak istemezsin Preston. Hey, Preston buraya gel. Oo hemen bunu alayım. Vizyon çekirdeğini affetmem. Dem. Hello Evet, buna çok şey yapmayacağız. Preston Preston. 5 Kolay gelsin hocam size. Hoşuna gitti mi Preston? Last firing completed with an efficiency rating of ninety Üf, ya. Hocam iyi misin? Oh my god. Are you all right? Got cooked by those flames. But thanks to my power armor I'm still in one piece. <gülüyor> the important thing is that we're still alive. We have a way to get to the transmitter. Let's go. <gülüyor> Hocam <ilerliyor musun? gülüyor> Selam. Üf ölüyorum ölüyorum ölüyorum ölüyorum ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hey selam. İyi miyiz? Hop bu var bu var bu var. Üf. boldum bu yukarıda görüşürüz yani kesinlikle hazıra ihtiyacımız var Çünkü Eliffler bizi rahat rahat kesebiliyor canımız çok çabuk bir şekilde tükeniyor sürekli bir şeyler falan kullanıyoruz Fener mi Okey hocam selam talent Hadi lan, gayet güzel geçti. Nasıl daha düzgün ya? Smoother? I thought we did fine. That sweep was sloppy. We were caught unprepared more than once, which is unacceptable. However, your extra gun gave us the edge we needed. I'm not certain I could have accomplished the mission alone. o zaman iyi bir takım olduk seninle. It's a refreshing change to work with a civilian who can follow orders properly. That being said, I believe we have two important matters to discuss. First and foremost, if you'll hand me the deep range transmitter, I'd like to compensate you for your assistance during this operation. I think you'll find this weapon useful. It's my own personal modification of the standard brother. Aa, ulan, yardım edemedik ya Sınaktepe'ye. Tepe'ye. -tepe dürüst otorite. Kritik vuruşlar çift hasar bir, ve kritik metre %15 daha hızlı dolar Alırım ama kullanamayacağım ben bunu. Senin ihtiyacın yok mu buna? Tam you Kesin You could spend the rest of your life wandering from place to place trading an extra hand for a meager reward or you could join the brotherhood of steel and make your mark on the world so what do you say hocam içeride güzel savaştık bence iş yaparız yani no. need lan hayır ever that's a shame well if you change your mind you know where to find us good luck to you Lan dur, dur, dur, dur. Yanlışa tıkladım. Evet, evet istiyorum. Onur duyarım. Onur duyarım. Ve ben onur duyarım. my bad. Özür dilerim, yanlışlıkla reddettim. Ama iyi, sen de bir şeyleri beğenmişsin. Okay. Hocam, sana muazzam yeni bir silah vereceğim. Al bakayım. Ve bu görevi de başarıyla yerine getirip kardeşliğe de katılmışken e, bu bölümün de sonuna geldik. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğeninizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Kanala destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümden görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.